Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Borsa Kazan için oluşturduğumuz banka hesabında şu anda portföy durumumuz 6.960 lira olarak görünmekte. Geçtiğimiz hafta Elimde tuttuğum TOFAŞ'ı beklediğim sinyalin gelmesi neticesiyle sattım. TOFAŞ'ı tabii ki bu hesapta satmış oldum. Viyop'ta yerine koyduk öyle düşünelim. TOFAŞ'tan çıktığım parayla da doğusan boru aldım. Dokup hissesin adına, belli bir miktar parayı yatırdık. Bunu takip etmek için daha çok. Şu anda portföyümüzde ağırlıklı olarak smart güneş enerjileri bulunmakta. Bayağıdır bekletti. Biz hareketlerine göz atalım Mart'tan itibaren. Yaptığımız işlem Doğusambor'u, Tofaş'ı satmamızla sattığımız miktarı buna yatırdık. Halen zararda bir pozisyon kapattığımız yok. Tofaş'ta düşük bir kar olarak görünebilir bu 82'den aldık 83'den sattık falan. Ama dediğim gibi geçen hafta da belirttiğim gibi Tofaş'ın fiyatını takip etmek için bu kısımda Tofaş'a yer vermiştik. Özellikle Vyop'ta olan hisse senetleri için fiyatı takip ettikten sonra burada tutmayıp sadece Vyop'ta işlem yapmaya çalışıyorum. Doğusam boru, bunun da grafiğini şöyle bir göz atalım. Grafikte çizmiş olduğum bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendinin kırıldığını gördüm. Bekledim ne olur ne biter diye. Yani aşağı yukarı 10 gün falan bir izleme süremiz oldu bunu. Sonra da ayın 15'inde tofaştan çıktığım parayla da buna Yatırım yaptık. Tabii ki hiç kimse para kaybedeceği hisse senedini almayı istemez. Bunda da yüzde e olsa bir kar edeceğimi düşünüyorum. Stop noktalarını belirledim. Tabii ben aldığımda burada henüz bir fraktal oluşmuş değildi. Şu anda bir fraktal var burada. Fraktalın oluştuğumu en düşük seviyesi altında bir fiyat hareketi gelirse, yani 374'te bu işlemi sonlandıracağım. Stop noktam böyle belirledim. Hedef fiyatı da aslında fazla bir hedef fiyat koymadım. Yani %2,5-3 artık ne kar edersek buradan çıkmayı düşünüyorum. Smart güneş enerjilerine de bir bakalım. Elimizde tuttuğumuz yalnız bu şekilde giderse de bayağı bekletecek. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.